Programımız tabi kaydediliyor, daha sonra YouTube'dan yayınlanıyor. Bilginiz olsun, böyle evet. güzel tarafı da var kalıcı olması açısından. Evet. evet, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine İslam Felsefesi Okumaları Kulübümüzde yeni bir konuğumuz var. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden İlahiyat Fakültesi'nden doçent doktor Salih Aydın hocamız bizimle birlikteler. Kendisi e, tabii İslam felsefesi uzmanı ama e, hocamız aslında din bilimlerinde ya da din ilimlerinde de hmm. üstad bir isim. Belki din felsefe ilişkisinin e, şahsında öyle e, birleştiği bir isim diyebiliriz. Yani hem, hmm. hem dini ilimlerin hem felsefi ilimlerin e, kendisi hocamızın şahsında, eserlerinde, düşüncelerinde Mücessem, muşahhas bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu bilmenizi isterim. Ee, tabii bizim dostluğumuz da var hocamızla, Isparta'dan. Ben orada doktora yaptığım için hocamla eskiden beri tanışıyoruz. Böyle bir güzel tarafı var. Ayrıca hocam tabii Yozgat Akdağ Madenini. Benim görev yaptığım yerlerden bir tanesi de Yozgat Akdağ Madeni. Orada öğretmenlik yapmıştım. Dayılı köyünde, hocam da oralı. <gülüyor> Dayılı. Evet. Evet, buradan Dayılı'ya da selam söylemiş olalım. Can, oradaki öğrencilerimize, eski öğrencilerimize. Evet. Şimdi büyümüşlerdir, hepsi kocaman adam olmuşlardır. Ee, hocam, konumu, konumuz bugün niyet felsefesi. Sizin ketebe yayınlarından çıkan kitabınızı arkadaşlar Pidiyeti'nden okudular. Evet. Ee, şimdi şöyle diyelim, yani niyet tabii bizim hem dini düşüncede hem de felsefi düşüncede mevzu olan bir mesele yani Sonuçta fakihlerin de, fukahanın da üzerinde durduğu, filozofların da üzerinde durduğu bir mesele. insan fiilleri konu olduğunda, insan fiillerinin işte nasıl oluştuğu, doğuşu, ondan sonra bunun e, yansıması, gayesi, sonucu, sorumluluğu, mükellefiyeti evet. hem, yani hem dinde hem de felsefede e, yer e, edinen bir mesele bu. Şimdi biz tabii niyeti aslında şöyle biliyoruz, belki klasik anlamda, e, ben onu söyleyeyim ondan sonra size sözü bırakacağım inşallah. i̇nşallah. Şimdi e, insanın malumunuz felsefede şöyle düşünüyoruz, işte bir teorik alanı var, bir de pratik alanı var. İnsan teorik zihin alanında e, düşünüyor, biliyor, orada işte kast ediyor, niyet ediyor, e, arzulanıyor, duygulanıyor. Daha sonra hmm, praktik, dinamik e, hayatta da bu kastettiğini fiiliyata döküyor, e, davranışa dönüştürüyor. E, burada sanki niyet işte bu zihin alanından... Pratik alana, teorik alandan pratik alana geçişte bir kapı gibi duruyor. Evet. Bu kapıdan e, davranışların nasıl çıkacağı o niyetin pozisyonuna bağlı olarak belirleniyor. E, ama sanki bugüne kadar yani klasik anlamda bildiğimiz şekliyle davranışla düşünce birbirinden kopuk boş gibi, ayrı, ayrı şeylermiş gibi değerlendiriliyor. Dinde de sanırım böyle değerlendirildiği için. İşte düşüncelerimizden, kötü fikirlerimizden e, sorumlu değiliz davranışa dönüştürmediğimiz sürece günahı yoktur diyerekten e, bir takım böyle e, klasik düşüncelerimiz var. Siz bunları çok ayrıntılı bir şekilde kavramları birbirinden ayırarak işlemişsiniz kitapta ve niyetin aslında bu e, davranışın bütününün en önemli parçası olduğunu bize Çok vurgulamışsın. Çok güzel evet. ee, Şimdi hocam sizden dinleyelim. Niyet deyince biz ne anlamalıyız? Buyurun hocam. Allah razı olsun. Ee, Hı -hı. Hocam o güzel tavsifleriniz, temennileriniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, hak etmeye, layık olmaya çalışıyorum. Çalışacağım da. Tamam. Allah razı olsun. Allah hepimize hakkı hak bilip ona uymayı nasip etsin, evet. batıl batıl evet. bilip ondan uzaklaşmayı nasip eylesin evet. ki bu biz hocaların, akademisyenlerinde en temel görevi, hedefi, duası bu olması lazım. Şimdi ben öncelikle bu imkanı verdiğiniz için hem Oku Okut Akademi'ye hem Muhammed Caner hocama teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu meseleyi Allah'a hamdolsun, e, gündem ettim yıllardır. E, Muhammed hocam, yani e, evet. yurt dışında öncelikle e, bayağı bir e, bu konuyu anlattım. E, Birçok ülkede anlattım. E, yurt içinde de nasip oldu. Mesela Diyarbakır'da, Sivas'ta, e, Ankara'da, e, yani gidebildiğim davet edildiğim veyahut da işte böyle şey üzerinden her tarafta Tabii bu şey. konuyu anlatıyorum kendimce. Önce bir makale olarak ortaya çıkmıştı. Bu niyetlerimize taalluk eden, ilişen sorumluluk meselesi bir ahlak problemi olarak. Daha sonra bu bir kitaba dönüştü, Allah'a hamdolsun. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, istifade ettiğim Yakın tarihteki kişi eh, Ahmet Hamdi Aksik. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. O büyük filozofumuzdan evet. e, istifade ederek. Zihnimde muhtemelen e, Caner hocamın da bütün arkadaşlarında da zihninde bu vardı. Evet. Yani iç dünyamızdaki o iğrenç e, düşüncelerin e, bir vebalinin olup olmadığı, yok denilse bile içimizin rahat olmadığını ben kesinlikle biliyorum. E, bu hep insani bir problem. Bunu ilk defa işte Ahlak Dersleri kitabı var hocam, malumunuzdur, evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan çıkan, orada ya dedim tamam benim aradığım mesele bu dedim, yani <gülüyor> burada izahını bulduğum için sevinmiştim orada, ondan sonra peşini takip ettim, işte Ahmet Naime şey yapıyordu, o atıfta bulunuyordu, efendime söyleyeyim, önüme ayetler, hadisler çıkıyordu. Onların şerlerine ulaştım. Mesela Ahmet Hamdi şey, Muhammed Hamdi Yazır hmm. çok önemli bu meseleyi irdeliyor. Gördüğüm o ki yani Osmanlı'nın bakiyyesi, hmm. ulema bu meseleyi bizim gibi, bizim muhaceremizden, bizim perspektifimizden bakmamışlar. Onlar biliyorlar, onların kafalarında net hocam. Evet. Ama biz de bu Cumhuriyete intikal edince bu mesele biraz sanki e, zayıf kalmış. Daha öncesine gittiğimizde de e, işte ebül Yusuf Pezdevi Hazretleri efendime söyleyeyim ve e, ulemanın şahı, eee İmam-ı Huda, İmam Ma'turide Hazretlerinin Tevilatü Ehli Sünne Tevilatı Kur'an dediğimiz e, kitabında bu meseleyi buldum. Tabii insan büyük alimlerden okuyunca, hocam siz de öyle oluyorsunuzdur, insan rahatlıyor. Evet. Allah hamdolsun diyorsun. Yani doğru olduğunu düşünsen bile bir güç oluyor, bir takviye oluyor. Ben İmam Maturidi'de bu meselenin izah edildiğini gördüm. İkinci olarak şunu ifade edeyim. Herkes e, niyetlere, sap niyetin bizatihi kendisine de bir sorumluluğun, mesuliyetin taalluk etmemesi hususunda aynı düşünmüyorlar. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani evet. mesela, Alüsi Hazretleri tefsirinde diyor ki, bir fiil e, sesler ve hareketler olarak vücuda çıkmadığı sürece, hmm. fiile dönüşmediği sürece, e, kullu rufaat, hepsi e, sorumluluk kalkmıştır diyor. E, dolayısıyla e, yani bu tip düşünülmüş değil ama özellikle hanefi ulema, hanefi gelenek, işte İbnüceğim hmm. çok istifade ettiğim kişilerden Ebülsür Pezdevi. Hatta şunu söyleyeyim Ebülsür Pezdevi e, usulü dininde e, özel bir başlık atıyor hem müstehiât at meselesi hem müstehiât meselesi. Evet. E, ben bizim ulama. Hemen ulama orada bizim... hemen arkadaşların evet. ilgisine o hem kavramıyla evet. arzın kavramını tabii siz ayırıyorsunuz özellikle. O yüzden o, önemli o, yani. Hı -hı. O sürecin e, basamaklarını e, irdelemek zaten e, hem psikolojik açıdan hem e, dini e, ahkam açısından çok önemli. Yani e, hocalık da orada ortaya çıkıyor Tabii. diye düşünüyorum. Yoksa hepsini bir torbaya doldur, hepsine bir hüküm ver. Ya olumlu ya olumsuz. E, hocalık Hocam malumunuz yani tasnifler yapabiliyorsan, taksimler yapabiliyorsan ne kadar ince... Taksimlere gidebiliyorsan, o zaman ilim ortaya çıkmış evet. oluyor. Bizim ulemamız yani bizim ulamağımız derken ben genellikle şeyi kastetmiş oluyorum, Hanefi gelenek başta. Onlar bir ahlak meselesi olarak bu niyetlerin, azmin, kastın ve ona ilişkin sorumluluk meselesini çok iyi irdelediklerini. E, gördüm ve bu kitap vücuda geldi Allah'a hamdolsun. Şimdi kardeşlerim e, genellikle tahmin ediyorum ilahiyat e, öğrencileri e, yani bizim e, yolun yolcuları e, yani kavramları kullandığımda çok e, tedirgin olmayacağımı düşünüyorum. Yani ya bu anlaşılır mı anlaşılmaz mı? Diye ya hocam, ya şimdi, yani hemen hemen %95'i yani. Elhamdülillah. Şimdi şöyle başlamak istiyorum hocam. Evet. Yani bir fiil, insani bir fiil, ahlaki ve insani bir fiil vücuda geldiğinde bunun bir evveliyatı oluyor. Yani diyelim ki birisine sadaka vermek veya da birine yardımda bulunmak. Ne bileyim işte iffetli davranmak gibi bir ahlaki fiil vücuda geldiğinde bu o an vücuda gelmiş olmuyor. Yani onun bir evvediyatı var. Evet. iç dünyamızda bir geçmişi var. İç dünyamızda bir tarihi var o fiilin. Evet. Bunun irdelenmesi zaten ahlakın da en temel konusu o. Evet. Ben acizane şöyle gördüm bizim ahlak çalışan hoca arkadaşlarımızı. Yani bir taraftan ahlak diyoruz, öbür taraftan e, niyet ve niyetlere taluk eden mesuliyet meselesi e, ya tasvip edilmiyor veya üstü körü üstün, geçiriyor. Körü geçiriyor. Evet. üstün körü geçiliyor. Üstün körü geçiliyor. Yani evet. böyle olunca ya ahlak berhava oluyor. Yani ahlak evet. nasıl söz konusu edilecek ki? Evet. E, ahlakın e, söz konusu olması bizatihi Dışta vücuda gelen o sesler ve hareketler, ahlaki fiil dediğimizde ahlaki fiili gösteren şey onlar değil ki. Evet. İçteki niyetlerdir, içteki duygulardır, içteki e, kasıtlardır yani. Bunlar e, irdelenmesi gerekiyor. E, bunu bizim ulemamız çok acayip irdelemiş hocam. Hı -hı. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'de de var tabii. Hı -hı. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ben 30'un üzerinde o süreçle ilgili kavram e, tespit ettim e, Caner Hocam. 30'un <gülüyor> üzerinde kavram. Yani fiil vücuda gelmeden önce iç dünyamızdaki süreçleri ifade eden, e, o kademeleri, Hı -hı. o şeyi ahkamını ifade eden kavramlar var. Bilmiyorum yani hangi modern e, psikolojiyle ilgilenen filozof bu derece e, o arayı tahliye mü? Evet, Yani gerçekten e, Peygamber <gülüyor> Efendimiz'i yeniden okumak gerektiğini e, düşündüm ben bu niyet felsefesini <gülüyor> yazdığımda. Şimdi iç dünyamız e, üç kanaldan iç dünyamıza bir şeyler giriyor. Üç <gülüyor> kanaldan. Ya nefsani havaciz dediğimiz haciz dediğimiz nefsimizde, yani kendimizde var ve zihin ekranımıza bir şey geliyor. Yani hmm. aslında var bizim iç dünyamızda, unutulmuş diyelim mesela. Evet. Bir anda aklımıza geliveriyor, hatırımıza geliveriyor, yani nefisten kaynaklanabiliyor. Buna havaciz e, diyor ulema hmm. veya şeytandan e, bir vesvese dediğimiz bir şey atılıyor. Yani şeytani bir kanalla iç dünyamıza bir şey geliyor deniyor. Nişandan sokuluyor yani. Evet veya e, rahmani diyoruz yani melekuti e, bir destek, melekuti bir e, hatırlatma e, olabiliyor. Buna da sevanih deniliyor. Yani sanih, sevani haciz, havaciz ve visvas dediğimiz şeytani üç kanaldan insanın iç dünyasına bir şeyler geliyor. Kur'an'da e, bahsedilen havatırı burada taksimata e, koyuyor musunuz? Yoksa onun yeri başka mı acaba? Yani o Kur'an-ı Kerim'deki e, bahsedilen şeyler tabii Hı -hı. E, çeşit çeşit kavramlarla ifade Hı -hı. ediliyor. Hı -hı. Ulema onu kendince tarif ediyor. Hı -hı. Mesela havatır var, aynı zamanda bir de varidat var. Evet. Bu tasavvufta da, Hı -hı. literatüründe de e, malumunuz. E, havatır dediğimiz içteki konuşmalara daha Hı. çok, akla gelen hususla evet. alakalı iç konuşmaya e, havatır, hatır e, Hı -hı. diyor ulemamız. Hı -hı. E, varidat veya da vârit dedikleri şey de e, çöken bir hal. İçimize çöken bir hal yani e, genişlik olabilir, darlık olabilir, şenlik olabilir veya da ne bileyim e, böyle bir hal çökebilir. O evet. çöken hala varidat deniliyor. E, i̇çte zihin ekranına yansıyan şeye de havatır deniliyor. E, bunlar insanın e, doğal e, tarafında e, iradesinin henüz e, devreye girmediği, Hı -hı. ilk başlangıçta e, imtihanına vesile olmak e, durumuyla ortaya çıkıyorlar. Yani. Burada henüz daha kast yok. Hı -hı. E, henüz daha meyil muhabbet de yok. Eğilim de yok. Hem de yok. Hı -hı. E, daha ilk başta üç tane kavramı düşüneceğiz hocam. Üç kanaldan gelen üç kavram. Hacı he vaciz, Ona vaciz de deniliyor. E, Savani, sanih. İçteki bir parıltı, içe parıldama, Hı. bir de e, visvas, vesvese dediğimiz şey. Sonra bu üç kanaldan bir şey girince bir hatırlama meydana geliyor insanda. İnsanın iç dünyasında farkındalık e, oluşuyor. Hı. Şimdi bu ikinci basamak olmuş oluyor. Havatır ikinci basamak olmuş oluyor. Hı. Havatır ve varidatın üzerinde e, konuşmaya başlıyor insan. İç konuşma başlıyor. Yani mesela aklımıza bir şey geldiğinde Caner Hocam evet. hemen onunla ilgili e, iç konuşma et tahaddüs fin nefs diyor Peygamber Efendimiz. Hadisin nefs iç konuşma dediğimiz bir konuşma başlıyor. Evet. Bu da doğal. Burada da irade filan söz konusu değil henüz Hı -hı. daha. E, yani e, diyelim Hı -hı. ki e, bir anda Diyarbakır aklıma geliyor. Diyarbakır'da işte bir Falanca kişi aklıma geliyor. Orada bir iş aklıma geliyor filan. Bunlar hava atır. Şimdi bu sefer ya ben bir daha Diyarbakır'a gitsem mi, gitmesem mi, gidersem şöyle olur, gitmesem böyle olur, bir tereddüt dediğimiz daha çok marifet, yani evet. epistemolojide tereddüt dediğimiz ee, Peygamber Efendimiz'in hadisün nefis et haddüs fil dediği bir iç konuşma süreci başlıyor. O iç konuşma tabii ki akla gelenle alakalı oluşan alternatifler üzerinde gitme gelme şeklinde oluyor. Yani mesela diyelim e, yarın Ankara'ya gideceğim. Ankara'ya gideceğim aklıma gelince bin bir türlü başka şeyler, tedai en nefs, nefsin hmm. e, o konunun çağrıştırdığı şeyler aklıma geliyor. Evet. Onlar üzerinde bu sefer o alternatifler üzerinde gidip gelirken birine meyletmek söz konusu oluyor. Bak üçüncü merte mertebe. Hmm. Birine eğilim gösterme, birine hemmetme, ihtimam gösterme evet. söz konusu oluyor. Buna da hem diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hmm. hem mertebesi. Şimdi ihtimam gösterdiğimiz, hem ettiğimiz meseleye kesin azmedebiliriz veya etmeyebiliriz. Kesin kast edebiliriz veya etmeyebiliriz. Niyetimizi kuşanabiliriz veya kuşanmayabiliriz. Yani o e, it, akla gelen, katıra gelen şeyle alakalı bir ihtimam, bir hem oluştuğunda o hemin konusuyla alakalı henüz daha bir karar ve irade oluşmuş demek değildir. Evet. E, çünkü onu nasıl tanımlıyorlar biliyor musun hocam? Yani hı hı. hem dediğimiz şey, etteheyyüc fil kalp diyorlar. Kalpteki bir heyecan. Evet. Aklımıza gelenle ilgili kalpteki bir heyecan. E, heyecan henüz belki ama... tam bir bilgi bile oluşmamış. Yani kast oluşmamış bilgi bile yok yani. O bilginin oluşması e, yeri hmm. hocam daha çok et tereddüt dediğimiz hadisün evet. nefis et tehaddüs nefis dediğimiz alan e, epistemolojinin alanı olmuş. Hmm. Orada insan hmm. hakikati arıyor. Orada insan doğru olan nedir diye gitgeller yaşıyor. Evet. E, yani e, fikir dediğimiz şey de zaten alternatif arasında zihnin gidip gelmesi ya. Evet. Dolayısıyla o mertebede e, şey... E, Salt epistemolojik bir durum söz konusu oluyor. Ama bir şeye yönelik e, kanaat başlayınca gönül ona kayıyor veya ondan korkuda oluşabiliyor. Çok güzel hocam. Yani evet. bir kere niyet gönüllülük gerektiren bir fiille ilişkili bir şey. Yani işin içinde gönül olmasa eğilim olmasa zaten orada henüz niyet başlamamış demektir. Başlamamış oluyor. Dolayısıyla hemle beraber niyet Başlıyor gibi yani. Evet. Hem lebera hem hem hem üzerine niyet söz evet. konusu oluyor. Evet. Evet. Zaten karıştırılan hususta yani ahlaki mesuliyet hususunda karıştırılan mesele de burada ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi hem kelimesi geçen bir sürü hadis şerif var. Ben kardeşlerime okuyacağım. Muhtemelen onlar kendileri de okumuşlardır. Evet. Ya şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki hem meder bir kötülüğe hem meder yapmazsanız bir günahı yok. tabii ki yok. Üstelik sevabı var diyor. Bak bir kötülüğe hem mättiniz yapmadınız bir sevabı var. Ama hem de yaparsanız o zaman bir sadece o zaman bir günahı var. Şimdi evet. bu mesele var bir. Bir de e, fiile dönüşmediği sürece söze dökülmediği sürece iç konuşmanın bir vebali yoktur diye Peygamber Efendimiz'den bir hadis şerif var. Ben onları bir Hı. okuyabilir miyim hocam? Buyurun hocam, tabii, tabii. Yani neticede ilahiyatçı kardeşlerimin de işine yarar. Bu meşhur bir hadis mi hocam? Nasıl? Yani Buhari'de şey bu versiyonunu Hı. okuyorum, çok meşhur hocam. Bak Hı. şimdi diyor ki evet. ''İnnallâhe tecavüzeli ümmeti'' ''Allah Hı. ümmetimden e, affetmiştir'' Hı neyi mahdeset bihi enfusuhâ nefislerinin konuştuğunu diyor bak. Hmm. İçinde olanı bütünüyle külliyen affetmiştir değil. Hmm. Nefislerinde iç konuşma. hadisin nefis. Evet. O da nedir? Doğal olarak tereddüt yaşar ya insan aklına gelen hmm. onu kastediyor Peygamber Efendimiz. Evet. Evet. Yoksa o iç, o iç sürecin bütününü kastetmiyor. Evet. Ama insan ilk vehlede öyle anlıyor. Ha içimizdeki şeylerden Bak evet. devam ediyor diyor ki maalem tamel dihi etekle onu işlemediği ve onu konuşmadığı sürece hiç konuşmanın bir vebali yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Diğer hadis şerifi de okuyayım hocam. Hı -hı. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu uzun ama ilgili yerini okuyayım. Ve in hem metiye etin bir kişi bir kötülüğe ihtimam gösterse. Evet. Falem ya melha. ama işlemese işleyemese değil. İşlemese كتبه الله له و حسنتن كامله. Allah ona tam kamil bir hasene sevabı yazar. Ve in hamme biha fe amileha. Ama işler de e, ihtimam gösterir ve işlerse كتبه الله سيئته vahide. Şimdi hmm. hadis-i şeriflerden hareketle bir de hocalarımız ihtiyatı tabii daha çok ihtiyat sınırını genişlettikleri için hmm. e, insanlara hmm kolay geleceğini, insanların dinin kolay olduğunu filan düş, düşündükleri için bazılarda e, çok duyulmuştur, duymuşsunuzdur. Yani e, yapmadığın sürece bir vebali yok kardeşim. Bitti. Külli yani. evet. Yapmadığın sürece herhangi Hiç bir yanda vebali yanda her bitti. türlü planı yani. kur der gibi yani. Istediğini. Yani istediğin <gülüyor> kadar <gülüyor> en iyileşen, en rezil şeylerle evet. günlerini, gecelerini e, heder et, e, fena et yani. Ya onun bir günahı yok. Niye? Ağzından bir kelime dökülmedi veya bedeninden bir fiil vücuda gelmedi. Dolayısıyla bir problem yok şeklinde anlamak insanın nefsine de kolay geliyor hocam. Evet, çok rahat rahatlatıcı hocam. oluyor hocam, çok rahat. Tabii aldatıcı oluyor, aynı. Aldatıcı oluyor. Oysa şimdi ayet-i kerimeler var, o aminin Rasulü'nün üstünde bir ayet-i kerime var. Hmm. Lillahi ma fi's semavati ve ma fi'l ard, ve in tubdu ma eğer nefislerinizdekini izhar ederseniz Hı. ev tuhfu veya gizleseniz gizlerseniz Hı. evet yani ister izhar edin ister gizleyin Hı. yuhasibkum bi'llah Allah onunla sizi muhasebe edecek buyuruyor. Hesaba çekileceksin. Burada da kalmıyor şimdi bakın bazıları diyorlar ki muhasebe eder ama azap etmez. Hayır Hı yuhasikun bihil feyudhiru limen yesha tabii ki dilediğini bağışlar bağışlar lütfu yani ama ve yuazibu men yesha dilediğine de azap eder hmm. adlemin kendi adaleti olarak hmm. e şimdi bu ayeti kerime ortada hmm. ama biz ne diyoruz yani içimizde olanın hiçbir vebali konuşmadığımız ve işlemediğimiz sürece içimizde olanın hiçbir vebali yoktur diyoruz evet. peki bu ayet-i kerime ne diyor bu ayet-i kerime bize diyor ki İster hmm. içinizdekini dışa vurun, ister gizleyin. Ondan hesabı çekileceksiniz. Allah hmm. tabii ki affedebilir ama azap da edecek. E yani şimdi bir e, zıtlık var gibi, tenaffuz var. Tabii, da, aletle, yani buradaki tearruzu hocam, hmm. e, buradaki tearruzu e, hmm. gidermek lazım. Bir tevil gerektiriyor burası, bir yorum gerektiriyor. Şimdi genellikle e, Ali Üsi Hazretlerinin de e, olduğu, içinde olduğu ulema şöyle düşünmüşler. Hı. Ya bu ayet-i kerime mensuhtur demişler. Hangi Mensuh ayet-i ya da e, hemen, hemen aşağıda hadisler ve aşağıda eee la yukellifullahu nefsen illa vusaha geliyor hı. ya hocam. Konunda. E, Allahu Teala değil, kullara e, güçlerinin zor yeteceği şeyleri yüklemez. Hı. Yani hı. zorluk yüklemez onlara. Eee la hamke sefet şimdi diyorlar ki bu ayet-i kerime Hı -hı. bir önceki Ayet-i Kerime'yi etmiştir diyorlar. Peki İmam Maturidi Hazretleri ne diyor? O büyük müfessir İmam Maturidi Hazretleri diyor ki beyler burada bir nes olayı yok. Evet. Burada bir nes olayı yok. Sadece ilk anda, ilk behlede mütearız gibi birbirine karşıt gibi gözüken Hı -hı. E, nasların uyumunun sağlanması gerekiyor. Yani tanımının yapılması gerekiyor. Evet. Bu hadis-i şerif şu alandan bahsediyor, şundan bahsetmiyor. Bu hadis-i şerif şunu bahsediyor, bundan bahsetmiyor. Ayet-i kerime şuna delalet ediyor gibi zaten e, kardeşlerime benim tavsiyem Hı. bir ayetle, bir hadisle de hoca olunmuyor. Evet. Yani diyelim ki bir yerde bu hadis-i şerifi okuduk, ondan sonra Allame-i Cihan kesilip ee, ...vaazlarda, şurada, burada hüküm vermeye, ahkam kesmeye gerek yok. Bu işler biraz tecrübe gerektiriyor, bu işler biraz birikim gerektiriyor, kafa yormak gerektiriyor. Evet. Ee, onu zaten işine giren, işin içine giren kardeşlerimiz görüyorlar. Ya bu iş öyle çok e, basit değil, ilk başta zannettiğimiz gibi değil diye bilebiliyorlar. Evet. Şimdi e, burada nasıl bir uyum? Burada nasıl bir bu taarruzun giderilmesi e, söz konusu olabilir dediğimizde bizim ulemamız şöyle diyorlar, işte bu beşli e, fiilin kökü cilleri dediğimiz o beş mertebeyi ve o her bir mertebenin ayrı ahkamını izah ederek ayetler yerli yerine oturuyor, hadisler yerli yerine oturuyor, tam bir vuzuh, tam bir izah ortaya çıkıyor. Canel Hocam, evet, şimdi birinci mertebe neydi? Dıştan, üç kanaldan insanın iç dünyasına bazı şeyler, düşünceler girer. Evet. O düşünceler girer girmez, hatırlama ve varidat ve havatır dediğimiz ikinci mertebe söz konusu. Evet. O hatırlanan şey üzerinde tereddüt yaşanır. Ettehaddüs fil nefs dediği Peygamber Efendimiz, Hı -hı. iç konuşma mertebesi, Hı -hı. merhalesi söz konusu olur. O içte Bit gel yaşanan, içte üzerinde konuşulan, tedavi edip de iç üzerinde konuşulan meselelerden birine insanın gönlü kayar. Hmm. Ya korkar uzaklaşır veya da gönlü kayar. Ya korkar uzaklaşır veya gönlü kayar. Hmm. Diyelim gönlü kaydı, ona biz Peygamber Efendimizin literatüründe hem denildiğini, Arapça'da hem denildiğini, ihtimam denildiğini, himmet denildiğini görüyoruz. Evet. Şimdi buraya kadar kaç tane merhale saymış olduk? Dıştan giriyor havatır, hadis-i nefis ve hem mertebesi. Bu mertebeler evet. e, ahlakın konusu değil buralar. Buralar doğal süreçler. süreçler evet. Bunlar doğal süreçler. Evet. Şimdi doğal süreç olunca Caner hocam ahlaki bir mesuliyet yani sevap veya ikap söz konusu olmaz. Çünkü insan nerede cüz'i iradesini devreye sokarsa bile isteye bir şeye yönelirse o zaman sorumluluk doğuyor ya evet. ama bu üç mertebede henüz daha hiçbir e, irade hiçbir Hı. karar hiçbir Hı. ahlaki e, fiil söz konusu ahlaki fiilin evet. kökeni söz konusu olmamış oluyor bunlar doğal kalbin heyecanı mı diyelim fıtri bir e, süreç mi diyelim Bunlar evet. bundan ibaret. Onun için ne sevap vardır, ne de ikap vardır. Ama şunu söyleyelim, o iç iç tereddüt var ya, hakikati arama Hı -hı. niyetine dönüşürse yine sevap olur. O başka mesele. Ama insanın aklına bir şey gelir, bu doğaldır. Hı -hı. O gelen şeyle ilgili iç konuşma yaşar, bu doğaldır. Ondan sonra birine gönlü kayar, bu da doğaldır. Hı -hı. Buraya, Bunlar benden, tamamen insanın fıtratıyla... İnsani ya da işte, olaylarla ilişkili. Evet. Ilişki. evet. evet. Hı -hı. Ondan sonra o gönlünün kaydığı şeye iradesini kuşanabilir. Cüzi iradesini sarf edebilir. Niyetini kuşanabilir. Kafaya koyma diyoruz ya Türkçemizde. Hı -hı. Ben Hı -hı. bu kelimeyi iyi şey yapıyorum. Akla gelme değil, kafaya koyma. Hı -hı. Yani planlıyorsunuz artık, kararınızı Hı -hı. vermişsiniz. Nasıl yapabilirim diye bin bir türlü yol arıyorsunuz. O merhale, evet. işte o merhale mesuliyetin başladığı merhale evet. O merhale Hocam, mesuliyetin... O merhalede, yani kafaya evet. koyma, kalbe, artık onu düşürme merhalesinde insanın ruhunda ve bedeninde de bir takım değişiklikler oluyor. Yani Kesinlikle. bir öncekiler zorunlu, filtri süreçlerde ama işin içine irade girince böyle evet. insanın bünyesinde bir değişim meydana geliyor ya, kalbinin, kalbinde bir değişim meydana geliyor. Dolayısıyla yani, burada artık sorumluluğu devreye girdiğini bu değişimden bile anlayabiliriz yani. Evet. Yani e, şimdi o ihtimam gösterdiği meseleyle alakalı Hı. bir duygu yoğunluğu yaşar zaten. Evet. Duygular. Yani e, mahabbet duygusu hı -hı. da olabilir, e, mehafet duygusu mahabet da olabilir hı -hı. ama bir duygu yoğunluğu, şey değil, hı -hı. o karara iten, o iradeyi sarf etmeye yönelten o duygulardır. Hı -hı. Onların da şeriatte bir yeri var, onların da bir hükmü var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hı -hı. Vesselam, e, aklınıza gelen şeyle alakalı hayırsa, hasene ise, ona gönlünüzün kayması dahi size sevap sebebi olur deniliyor. Evet. Yani evet. diyelim ki mesela ben hep şu örneği veriyorum. <gülüyor> ee, i̇ki senedir e, hac yoktu, umre yoktu. <gülüyor> bir Müslümanın gönlü Kabetullah'ta, Ravza-i Mütahara'da, aklına gelir gelmez keşke gidebilsen diye gönlün böyle akıyor ya. Evet. Bu sevap sebebidir. Ama <gülüyor> e, kötü bir şeye, seyyiyeye gönlük kayar kaymaz günah Söz konusu olmaz hocam. Olabilir, evet. Bunu da şöyle açıklıyorlar, bunu Hı. özellikle e, sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Kardeşlerim de e, dinliyorlar. E, Kalu belada, yani ruhlar aleminde insan, Allah'ın emirlerine uyacağı, yasaklarından uzak duracağı sözünü veriyor. Hı. Sen bizim Rabbimizsin diyor ya, evet, e, evet. dolayısıyla o iyinin bir geçmişi var. O iyi fiilin, o iyinin bir kökü var, geçmişi var ruhlar aleminde. Hı. Şimdi aklımıza bir iyi bir şey gelip de gönlümüz kayınca o onun tekidi oluyor. O onun Hı. devamı gibi oluyor. Sevap sebebi olmasının şeyi budur diyorlar mesela. Hı. Ama kötüye yönelik ise kötü daha ilk an orta çıkıyor. İlk Hı. an o zaman ortaya çıkıyor. Neden? Hı. Çünkü ruhlar aleminde en azından bu rivayete göre Hı. ruhlar aleminde ee, senin emirlerine de uymayabiliriz, ee, işte kötülüğün peşinden hmm. gidebiliriz demedi insan. Hmm. Onun bir evveliyatı yok, onun bir geçmişi yok. Dolayısıyla hmm. kötüye gönlü kayar kaymaz, günah olmaz. Çünkü onun bir öncen, önceden olan bir şeyin tehkici değil deniliyor. Hmm. Öyle acayip bir şey. Hmm. Neticede bu üç merhalenin üçünde de Hemen hemen ahlaki mesuliyet doğmamış gibi oluyor. Hı -hı. Sadece hem mertebesinde sevap söz konusu oluyor, o da Allah'ın bir lütfu. Hı -hı. Şimdi gelelim asıl meselemize. Hı -hı. Şimdi insanoğlu gönl, aklına gelene gönlü kaydığında ne oluyor da e, sevap veya ikap gerektirecek bir sorumluluk söz konusu oluyor? Çünkü Orada bile isteye, yani bilerek, bilinçli bir şekilde ve isteyerek, iradesini devreye sokarak kendisi karar verip, kendisi bir yönelim söz konusu ediyor. Yani tabiri caizse direksiyonu kendisi geçiyor artık. Geçiyor, evet. Evet, yani fıtrî bir kanalda yürüyen, hareket eden bir durumdan direksiyonu kendisi alıyor. Onun için mesuliyet doğuyor. Evet, evet. şimdi o zaman ne olmuş oldu? Dördüncü merhale azim dediğimiz bu merhale söz konusu oluyor. Hemden sonra azim merhalesi söz konusu. Oluyor. Azimi hemden ayıran hem sadece fıtridir. He. İrade ve karar henüz oluşmamıştır. <Gülüyor> Salt fıtrî bir eğilimdir. <Gülüyor> i̇rade ve karar nerede oluşuyor? Bu fıtrî eğilime ilaveten irade ve karar nerede oluşuyor? İşte niyet şeriat dilinde özellikle niyet diyerek yerini alan. O az mu cezmik kast etme evet. meselesinde e, cüzi irademiz devreye giriyor. Evet. Şimdi kelamdan bir konuyu burada kardeşlerim bağlantı kursunlar diye bir şey evet. yapayım. Şimdi bütün hocalarımız bize hepsi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki e, cüzi irademiz elimizde diyoruz. Eyvallah çok evet. az ulema hariç e, cüzi irade elimizde olduğunu söylüyoruz. Ee, hatta bunun mi? yaratılmadığını da söylüyoruz, öyle değil mi Caner Hocam? Tabii. Yani bu tamamen insanın e, eline verilmiş e, hmm. bir şey olduğunu söylüyoruz. Ama ahlaki mesuliyeti oraya dayandırmıyoruz, ahlaki mesuliyeti oraya istinad ettirmiyoruz. Bu nasıl bir e, çelişki ise ben anlamıyorum. Evet. Diğer bir açıdan yine, e, kelami açıdan söyleyeyim. Sesler ve fiiller olarak vücuda gelen fiillerimiz, sesler Hı -hı. ve hareketler olarak vücuda gelen fiillerimiz, yaratıcısı biz değiliz. Hı -hı. Meydana getiricisi biz değiliz. Biz de meydana geliyor. Ama bizim elimizde değil. En azından ehl Sünnet'e göre böyle değil mi hocam? Evet, evet. ehl Sünnet'e göre böyle. E şimdi elimizde olmayana nasıl ahlaki mesuliyeti terettüp ettiriyorsunuz, dayandırıyorsunuz? Hı -hı. Hmm. Elimizde olana dayandırmıyorlar, cüz irade. Evet. Elimizde olmayana dayandırıyorlar, fiillerimiz. Evet. Fiil, yani söylenildiği zaman, yapıldığı zaman mesuliyet başlıyor denildiği zaman, bunun öncesinde herhangi bir mesuliyet yoktur denildiği zaman, kelame açıdan... E, Çok sıkıntılı bir durum. Yani. Evet, izah ettiğimiz meseleyle, Ahlaki açıdan izah ettiğimiz mesele birbiriyle çatışıyor. Evet. Yani akıl neyi söyler? Akıl der ki, e, cüz irade elimizde ise sorumluluk orada başlar demesi lazım. Hı hı hı. Fiiller bizim elimizde değilse, yani Allah takviye ediyor, her an yaratıyor da fiil vücuda geliyor. Yani secdeyi biz yapıyoruz zannedebiliriz. Hayır, Allah bizde yaratıyor secdeyi. Ama secde etme niyeti, o cüz iradeyi sarf etme bize ait. Evet. Fakat o bizde gelen o rüküye eğilme e, devamlı eğilebiliyor olmamız bizi aldatmasın. Eğilip kalkamayabiliriz yani. Yatıp evet. kalkamayabiliriz. Dolayısıyla bunu kardeşlerimiz de e, biliyorlar. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. benim burada hoca arkadaşlarıma özellikle ahlak çalışan hoca arkadaşlarıma itirazım buradan söz konusu oluyor. Ya elimizde olduğumu söylediğimiz cüz'i irademize ahlaki mesuliyeti, dini mesuliyeti dayandırmayacaksın. Elimizde olmadığını söylediğimiz, ehli sünnet açısından en azından elimizde olmadığını söylediğimiz fiillerimize mesuliyet dayandıracaksın. E bu akılla izah edilir. Eee kavuşturulur bir şey değil. İşte benim... hocam, bu sanki şöyle bir şey. Cüz'i iradeyi yanlış yere konumlandırmalarıyla alakalı bir şey. Yani cüzi iradeyi Nasıl hocam yani? cüzi iradeyi sanki fiilin öncesinde değil de fiille beraber olan bir olgu olarak düşünüyorlar. Dolayısıyla fiil ortaya çıktığında sanki irade ortaya çıkmış gibi oluyor. O zaman ondan evet. sorumlu olduğunu söyleniyor. Halbuki sizin de belirttiğiniz gibi irade fiilden önce içsel bir süreçle alakalı bir şey. Çok öncesinde yani fiil hakikaten şey gibi şimdi aklıma gelen bir örnek yani bir bebeğin göbek bağı gibi, kordonu gibi, niyet çok içerideki o plasentayla olan bağı, göbek bağı. Fiil ise onun dışarıda işte doğumundan sonra anne karnıyla bitişik olan tarafı. Yani bunları birbirinden ayıramazsınız. Niyet evet. olmadan fiil de olmaz. Bir de ahlaki fiil olmaz en azından değil mi hocam? Allah'ın bütün bu süreçte zaten yaratıcı, var eden Allah insana düşen çok küçük bir nokta var. O evet. da yine içsel süreçte iradeyle onu azmetip işte kastetmesi diyebiliriz yani. Hı -hı. Evet. Ee, şimdi bu hem de ilgili bir şeyi unutmamak için aklıma geldi söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir vaciz kelimesi var hocam. Evet. evcese şeklinde iki yerde geçiyor. Evcese fi nefsihi hîfeten Mûsâ. Musa. Musa'nın içine korku Hı -hı. düştü. Evcese fi nefsihi. Hani Firavun'a gideceksin dedi ya Allah Azze ve Celle. Evet. evet. Bir, bir anda düşündü evet. e, Musa Aleyhisselam. Orada bir adam öldürmüş. Hı -hı. E şimdi tekrar Firavun gibi bir evet. adamın karşısına çıkıp da e, ben Allah'ın e, elçisiyim deyip hakikati onun yani bir anda fe evcise fi nefsihi kif'e şeklinde hmm. geçiyor. Ee, İbrahim aleyhisselamla ilgili de fe minhum kif'e. Hmm. Hani melekler geliyorlar Lut aleyhisselamın kavmini helak etmek için ama öncesinde e, müjde, çocuk müjdeliyorlar ya. Evet. O zaman onlara bir hemen bir ikram da bulunuyor. Fakat onlar bir türlü yemeğe yaklaşmıyorlar, korku düştü diyor. Evet. Te evcise minhum, o meleklerden, o melek evet. olduğu sonradan ortaya çıkıyor diyelim. Evet. Te evcise onlardan içine bir korku düştü. Şimdi evet. bakın, Ulul Azim iki peygamberle alakalı söylüyor. Evet. Bir de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili hem kelimesini aklınlarına gelsin kardeşlerim. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا leyle r'a <gülüyor> burhan rabbih. Eee evet. ve Züleyha'nın Yusuf'u Züleyha, arzulaması. Yusuf Aleyhisselam'ı gönlü kaydı, Hı -hı. arzuladı. Hı -hı. Ve hemme Yusuf Aleyhisselam ihtimam gösterdi biha Züleyha annemize. Şimdi böyle buyur Ama hemen Allahu Teala görevli bir elçi olduğu için ne yaptı onu korudu. Evet. Şeyle alakalı da vacisle alakalı da aynı durum söz konusu. Evet. Ee, indeki entel ala diyor hemen Allah azze ve celle. Evet. Korkma diyor. Sen başaracaksın diyor. Evet. Ve böylece korkuya mağlup olmasının önüne geçiyor. Evet. Aynen hemine mağlup olup hemmin azme, hemmin kasta, hemmin iradeye dönüşmesine engel oluyor ya. Evet. Çünkü o örnek olacak insanlara. Hı -hı. Bu şeyleri sadece peygamberler yaşamaz. İnsanlar da yaşar. Evet. Mesela bir kötüye tam eğilim gösterdiğinde babası aklına gelir, çok muhterem bir babası veya hocası aklına gelir insanın. Hı -hı. Hı -hı. Lanet olsun uzak duracağım ben bu işten diyebilir. Yani mauneti ilahi de var. Allah peygamberlerine böyle destek olduğu gibi şeyde özellikle peygamberleri masum. Korunuyor. Şimdi ne olmuş oluyor? Peygamberler korkaktır diyebilir miyiz? Yani evcefe fi nefsihî khifetan musta'saoce minhum khife, diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam ve o şey için korkaktır. Korkaklık peygamberler için de söz konusudur diyebilir miyiz? Hayır. Hayır. Doğal bir günle bir korku düşebilir ama peygamberlerin kurtuldukları, peygamberlerin düşmedikleri şey korkuya mağlup olmamaktır, evet. korkuya hı. yenik düşmemektir. Korkuyu kuşanıp da korkak evet. olmamak. Hı hı. Evet, o da ne yapıyorlar? Cesaretlerini topluyorlar, o korkuyu yeniyorlar, korkuya rağmen Firavun'un karşısına çıkıyorlar. Evet. Doğru. Aynı şekilde İbrahim, e, bu hem meselesi de böyle. Dolayısıyla Hı -hı. hem meselesi haseneye değil de seyyiyeye, kötülüğe yönelik bir gönlün kayması e, içte bir meyil söz konusu olur olmaz. Hemen günah söz konusu olmuyor çünkü e, henüz karar vermemiş, henüz iradesi oluşmamış yani bile isteye ona yönelmiş olmuyor. Evet. Gönlü kayıyor ya, gönlü kayıyor. Hmm. Allah imtihan ediyor, o gönlü kaydığında hangi mücadeleyi verecek? Evet. keff nefs dediği Peygamber Efendimiz'in kendini o kötülükten almaya mı çalışacak? Yoksa planlamaya, programlamaya, içinde yeşertmeye, gelişmeye mi çalışacak? Evet. Bu ikisi ayrı durumlar. Evet. O zaman hocam sizin de dediğiniz gibi hemden sonra hmm. e, mesuliyet başlıyor. başlıyor, hem de mutlak mesuliyet başlıyor. Hmm. Eğer bir insan aklına gelen bir iyiliği ihtimam gösterir, gönlünde bir meyil, muhabbet oluşur da, onun niyetini kurarsa, yani sadece gönlündeki bir heyecan olarak kalmıyor, aynı zamanda onu niyete dönüştürürse, ne demek niyete dönüştürürse, kararını veriyor, diyor ki gelecek seneki hacca yazılacağım, Planlarını yapıyor, hesaplarını yapıyor, her şeyini yapıyor yani. Evet. Şimdi bu, niyet mertebesi olmuş oluyor. Niyetini kurmak, evet. niyetini kuşanmak mertebesi oluyor. Diyelim ki Allah nasip etmedi, Hı. fiil Allah'ın elinde. Evet. Şimdi bunun sevabı var mı? Var. Vay. Bunda zaten ihtilaf yok. Fakat bir kötülük, bir hırsızlığa veya bir zinaya veya ne bileyim, bir büyük bir günaha aklına geldi, gönlü kaydı. Sonra onu kafaya koymaya başladı. Hı hı. Kafaya koydu, imkan bulsa kesinlikle yapacak. Evet. O derece kafaya koydu. Az mı cezmi kastetti. Ama henüz imkan oluşmadı. Henüz şartlar dolmadı. Henüz yapmadı. Şimdi bu durum işte tartışılıyor. Bu evet. durum tertemiz bir durum mu? Kalbi kirletmeyen kalbe hiçbir zararı olmayan, iç dünyamızı karartmayan, tertemiz ahlaki bir durum mu bu? Hayır. Şimdi eğer dersek ki hocam, iç süreçte kaldığı sürece tertemiz adı bir, adı bir durum dersek, dur, dersek yanlış demiş. Yanlış, yanlış oluyor. Şimdi bakın, evet. İmam Nevevi Hazretleri, İmam evet. Eşari Hazretlerinin daha çok evet. mezhebindedir. Oradan da size ben bir şey okumayı ee, şey yapıyorum anlaşılması için. Galen nevevi rahimullah. Men nevel mansiyete. Kim bir mansiyete niye. günaha evet. niyet ederse hocam bak neve diyor Evet. Yani men hem ne demiyor. Demiyor artık. Gönlü kayarsa, meyil muhabbet duyarsa değil. Evet. Kesin kafaya koyar, kararını verir bilinçli bir şekilde ona yönelirse demek. Mennevel masiyete hmm. ve asarra ala fiha. Firine de ısrar ederse devamlı şeyi gözetiyor, imkan gözetiyor. Hmm. Ve lem yemnahu minha hmm. o masiyeti işlemekten engel olmuyor illa aczu. Sadece aciz kaldığı için, imkan doğmadığı hmm. için, fırsatını yakalayamadığı için yapamıyor. Evet. Hmm. Yapmıyor değil hocam, yapamıyor. Yapamıyor. Niye? Canım. Aciziyet. Diyor ki, yekûn-ü âsimen, günahkar olur diyor. Evet. Yekûn-ü âsimen günahkar olur. Şimdi kesinlikle doğru. Tabii. Bu hadis-i şerifteki hem meselesini de böyle anlamak lazım. Bak devamında şöyle diyor. Yekûn-ü âsimen, günahkar olur. Ve inlem yef'alha velem yetekellen biha. Yapmasa da, konuşmasa da günahkar olur diyor. Hocam hemen, hemen şey yapayım. Sanki Buyur. fıkıh hani İslam hukuku olduğu için yapmadığı için bunun e, bir cezai karşılığı yok. Fıkhen değil mi hocam? Fıkhen. Fıkhen. Fıkhen adam bu kastı etmiş, niyeti etmiş ama fiiliyata dönüştürecek fırsat bulamamış. Evet. Zaten fıkhen bu kişiye siz ceza hükmü veremezsiniz. Evet. Doğrudur. Ama bu şu demek değildir. Yani bu artık günahsızdır. Ee, Ahlaki evet. ve dini mesuliyetten muaftır evet. diyemeyiz hocam. Aynen. Ahlaki ve dini olarak, uhrevi olarak sorumluluğu evet, uhrevi var. Olarak. Evet. Sorumluluğu var. Ama hukuki olarak sorumluluğu yok. Aynen. Çünkü Hı -hı. hukukçular, fıkıhçılar neye bakar hocam? Hı -hı. Zahire bakar. Zahire bakar. Tabii. Zuhur eden nedir? Fiil adına zuhur eden hı -hı, nedir? Sesler hı -hı. ve hareketlerdir. Evet. O sesler ve hareketlerden hareket etmek fıkıhçının, evet. hakimin temel görevidir. Evet. O da niyete muttali olmaya çalışır ama hı -hı. zahir olmadığı için onu merkeze alamaz hocam. Evet. Onun için ahlaki hükümlerle, fıkhi hükümler nispeten değişirler. Bu özünde değiştikleri anlamına gelmez hocam. Hı -hı. Aynı hakikat e, zahirden batına bakmaya Hı -hı. çalışırsanız Hı -hı. şöyle bir fotoğraf çıkar. Hı -hı. Batını merkeze alır zahire hareketi derseniz başka bir fotoğraf çıkar. Evet. Yani sizin malumunuz ben her zaman şöyle diyorum Davraz Dağı'na Ispartallar bakınca bir silüeti vardır. Hı -hı. E, bir de arka taraftaki e, köylerden, e, ilçelerden bakıldığında bir insan evet. oradan bir anda ilk anda baksa bu davraz diyemezsin bile. Ama evet. yok aynı davranış Kesinlikle evet. aynı davraz yani. Evet. Evet. Evet. Şimdi hocam Hı -hı. E, dedik ki bu hadis-i şerifler aslında ayeti kerimenin ifade ettiği gerçeğin detaylarını ve ahkamını bize veriyorlar. Evet, o zaman hangi e, aşamasını kastediyor evet. Peygamberimiz? Varmış. Şimdi e, o okumuş olduğumuz hadis-i şerifte evet. hemle ilgili hadis-i şerifte henüz gönül heyecanı, gönlün kayması e, ama iradenin ve kararın oluşmadığı mertebeyi kastediyor. Evet. Doğru, orada bir e, vebal evet. söz konusu değil. Evet. Ama Konuşursa, yaparsa o başka mesele. Hı -hı. Yine diğer okuduğum et-tahaddüs fil nefsle ilgili şeyde önceki merhaleyi, yani o niyet ve iradeden önceki merhaleyi kastediyor. E doğru orada da herhangi bir mesuliyet, ahlaki Hı -hı. ve dini bir mesuliyet söz konusu değil. Hı -hı. Ama ayeti kerime bize, o Amener Resulü'nün üstündeki ayeti kerime bize... Hı -hı. E, kesinlikle irade edilmesi durumunda kalbe yerleşik kalbe hmm. yerleşip iradeye dönüşmesi durumunda e, ki merhalesi evet, izah ediyor. Evet. Bunu nereden anlıyoruz? Hmm. Elmana Hamdi yazır diyor ki orada fi enfusih kelimesi geçiyor. Nasıl da ayet-i kerime? Lillahi ma fis semavati ve ma ve in ma fi enfusikum ma fi enfusikum. Yani demektir ki diyor Arapça'da مُسْتَقَرُّمْ ف۪ي أَنْفُسِكُمْ Nefislerinizde yerleşirse. Evet. Yani aklınıza bir an gelmesi, içinize bir an düşmesi meselesi değil. Evet. Mahfi diyor, yerleşir yani meselesi. içinde duruyor bu. Evet. evet, kökleşmiş içinizde, niyete dönüşmüş, az mı cez mı edilmiş meseleyse evet. o zaman mutlaka hesabı sorulacak. Allah dilirse yine de affedebilir ama azap da edecek. Evet. Şimdi bu ayeti kerime çok açık bir şey. Gelelim neskh meselesine hocam. Hı -hı. Diyorlar ki, La yukellifullahu nescen illa busaha ile bu neskh edilmiştir. Hı -hı. Peki şu soruyu soruyorum ben. Acaba Allah kulları için kolay olanını mı ister, zor olanını mı ister? Bir sürü ayet bize ne diyor Caner hocam? Hı -hı. Allah kullarına tamam. asla zorluk istemez. Kolaylık. Tamam, tamam. Kolaylaştırır işlerini ve kolay olandan sorumlu tutar. Hı -hı. Peki, kolay olan nedir hocam? Acaba e, iç dünyamıza gelir gelmez onu def etmeye çalışmak mı kolaydır? Yoksa ona müsaade edip onu gelişmesine imkan tanıyıp, az mı cezmi kast durumuna yükseldikten sonra mı geri adım atmak kolaydır. Yani betondan çiviyi sökmek zordur hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani insan, ilk akla geldiğinde bir kötülük, Tabii. onu terk etmesi kolaydır. İlk akla geldiğinde iç konuşmayı terk etmesi de kolaydır. Evet. Hem ettiğini terk etmesi de kolaydır. Ama azmettiğinden dönüşü, bir çocuk düşünelim. Şimdi aklına eve gidince oyun oynamak geldi. Evet. Şimdi biz çocuklarımıza desek ki ahlaki terbiye açısından, kötü bir şey, annen babanın sevmediği, dinin, diyanetin tasvip etmediği bir şey aklına gelirse, hemen onu aklından atmaya çalış desek, yani kolayını tavsiye etmiş olacağız çocuğa aslında. Çünkü o kafaya koyduktan sonra, Hı -hı. Niyetini kuşandıktan sonra geri adım atması çok zor. Evet. Dolayısıyla Allahu Teala diyor ki, yani e, ilk merhalelerde mücadelenin verilmesi gerektiği bize öğretilmiş oluyor. Hı -hı. Akla gelir gelmez, mesela hava hatırı, kötü hava hatırı def etmek için ne yapabiliriz diye bizim geleneğimizde, 1500 yıllık geleneğimizde muazzam müesseseler ve uygulamalar geliştirilmiştir. Bunların başında mesela herkesin bugün modern, biz insanların dalga geçtiği tesbihtir, yani Allah'ı tesbih etmek, zikirdir, bunlar bugün biz modern batının şeyiyle rüzgarıyla, nezle olmuş biz insanlar dalga bile geçebiliyoruz. Yani eline evet. almış tesbihi diyor devamlı Allah Allah diyor. Bunun ne faydası var? Evet. Bunu kim diyor bir de biliyor musun hocam? Burada demeyi uygun buluyorum. Yani din kültürü, ahlak bilgisi hocası evet. böyle diyor. Ne faydası var diyor. Oysa efendim bunun çok faydası var. Çünkü evet. ayetler bize şunu öğretiyor. Allah'ı başta olmak üzere evet. Resulünü de öyle düşünelim. Allah ve Resulü akla gelince kötülük imkanı azalır. Kötülüğün iç dünyamıza girme imkanı azalır. Evet. Vanen ya şu enzikrir rahmani nukayyid lehu şeytanen fehu lehu karin Bir ayeti kerime var böyle. Evet. Kim Allah'ı zikirden uzak durursa hemen onun karini, yoldaşı, yakın arkadaşı şeytan olur. Tabii. Evet. Evet. Ha o zaman demek ki şeytan Allah'ı zikreden gönüle vesvese atamıyor. Durum böyle. Evet. O zaman ne yapmalı? Kötü havaatırı def etmek için ne yapmalı? Allah'ı zikretme. Evet. Gönülde Allah'ı tutmalı, dilde Allah'ı tutmalı. Allah'ın razı olduğu işlerle sabahtan akşama kadar programlayıp işte şu derse gireceğim. Ondan sonra şu camide konuşma yapacağım. Ondan sonra tekrar gelin bizim talebelerle işte Diyanet kız yurdunda konuşacağım. Ne bileyim öyle bir program, şey diyorsun ki Allah'ın razı olduğu şeyler. Evet. Bunlarla günün geçiyor hocam. Hocam ilim ve amel ilim ve doldurdun mu? Zikirle, varigatla doldurdun mu? Şeytanın atacak bir boşluğu olmuyor. Hani evet. Mevlana diyor ya testin içinde ne varsa dışarıya o sızar diyor Mevlana. Evet Hakikaten yani günlerde yani. Allah varsa e, şeytan, şimdi Allah'ın hatırı gönlü aydınlatırmış hocam. Evet. Hasan-ül Basri Hazretleri öyle açıklıyor. Allah'ın hatırı gönlü aydınlatıyor. Evet. Aydınlık olunca şeytan sisli havada e, tabir caizse işini yapabiliyor. Karanlıkta evet. işini yapabiliyor. Ama evet. zikir aydınlatıyor gönlü. Böyle olunca ona müsaade edilmiyor. Şimdi... Kardeşlerimiz anladı mı bilmiyorum. Niye bizim tarihimizde dedelerimiz, ben şöyle hatırlıyorum, muhtemelen sizlerin dedeleriniz de öyledir. Mutlaka köyümüze birileri vekiller gelirdi, zikirlerini değiştirir giderdi teyzelerin, hacabilerin. Hmm. Ya hacı abi, mesela Ahmet amca, sen 5000 tane la ilahe illallah diyeceksin günde. Demeye çalış, ama mı? Gönlünü bununla meşgul et, derlerdi. Hmm. Ya niye böyle bir zikri müesseseleştirdiler? zikri bir kurumsallaştırdılar, uygulamaya dönüştürdüler. Çünkü ahlaki, güzeli, dini güzeli yakalamanın, hüsnü e, şeyini yakalamanın da yolu oradan geçiyor. Bir diğeri de iyi arkadaş edinmek denilmişler. Ahlilik de onun için kuruluyor Caner Hocam. Evet. evet. Ahilik e, evet. Aleviliğimizdeki o musahabe, mutlaka arkadaşlık, evet. iyi insanlarla ...arkadaş olup onlarla güzel programlar icra etmek işi, şeytana imkan kapı bırakmıyor. Evet, evet. Şimdi e, niyeti, tekrar o konuya gelelim. Hı -hı. Niyet tamamıyla bir bilinçlilik hali gibi bir şey düşüneceğiz biz. Evet. Yani e, niyetini kurarak, niyetlenerek yapmak demek... Fiili tanıyorsunuz, ne kadar olacağını, nasıl olacağını, ne zaman olacağını, nelerin olmayacağını, hepsini biliyorsun ve ona yöneliyorsun. Şimdi o zaman fiilin öncesinde oluyor, tamam. fiilin başında oluyor ve fiili doğuran etken oluyor, enerji oluyor, Hı -hı. niyet. Niyet fiile sebep oluyor, niyet fiilin bir unsuru oluyor, kökeni oluyor. Tamam temeli oluyor gibi oluyor ama niyet bundan ibaret değil özellikle İslami anlamda niyet asla bundan ibaret değil Hı. niyet aynı zamanda gaye neden de oluyor felsefemizin diliyle konuşacak olursam evet. hocam gaye neden de oluyor yani e, gaye neden ne demek peki niçin ben bu fiili yapayım Bilmiyorum. ben onu biliyorum bir yere atfen bir yere gaye edinerek bir Hı -hı. hedefi edinerek yapıyor. Dolayısıyla mesela bizim ibadetlerimiz niyetsiz makbul değildir. Hatta amellerimiz bile niyetle sevap sebebi olur. Tabii. Peki niye böyle? Yani hayatı bilinçli yaşamak, organizeli, düzenli ve bilinçli yaşamak bize öğretilmiş Hı -hı. oluyor niyetle. Doğru. Niyet. Bu nedenle yani sanki amelin ruhu gibi bir şey. Doğru. Ruhu gibi bir şey. Şimdi mesela diyelim ki bir anda bir insan suya düşse, çıksa, yani bir, öyle bir durumu düşünelim. Bir de bizatihi işte ellerimi yıkayacağım, kollarımı yıkayacağım, yüzümü yıkayacağım. Efendim başımı mesedeceğim, ayaklarımı yıkayacağım ve bunu Allah rızası için yapacağım. Çünkü bu namazın giriş şartıdır diyerek yapsa. Veyahut da işte bir şekilde hayvanı kesse durumu var. Bir de Allah rızası için işte bir kurban olarak kesmek. Bunların hepsi fiil olarak somut, nesnel, fiil olarak Hı -hı. fark edilmiyor olsa bile hocam. Hı -hı. Ama onu anlamlı kılan, onu sevap, sebebi kılan, sevap yabede o niyeti olmuş oluyor. Onun için evet. Peygamber Efendimiz diyor ki, innemel aman bin İnne. Mesela Hı -hı. hicret ediyorlar. Hı -hı. Bir grup, Peygamber Efendimizin yanında. Bazıları Peygamber Efendimizin emrine itaatle hicret ediyor. Medine'ye, yani Mekke'yi. Evet. Yani vatanını yani doğduğu toprağı terk ediyor. Ama Allah için yapıyor bunu. Allah için yapıyor. Bazıları. Allah için yapıyor. Özel ama. Ama aynı fiili nesnel gerçeklik olarak aynı fiili yapan insanların bazıları bu gayeyi gütmüyorlar. Şimdi evet. bu ikisinin değerinin aynı olmadığını bir söylüyor. Bunu farklı kılan, evet. bunu anlamlı kılan ne olmuş oluyor? O içteki karar, o içteki bilinç, o içteki evet. istenç olmuş oluyor. Onun için niyetin üzerine hem psikolojide, hem felsefede, Hı -hı. hem fıkıhta, ne bileyim yani ahlakta özellikle çok durulması gerekiyor. Evet, evet. Bu mesele ne kadar çok üzerinde durulursa o derece bir medeniyet inşa etme, ben öyle düşünüyorum yani, bir medeniyet inşa etme, insanlığın hayrına güzel şeyler yapma imkanı ortaya çıkacaktır. Çünkü evet. biz diğer hayvanlardan Hı -hı. farklıyız. Şunu söyleyeyim hocam. Bak mesela diğer hayvanlarda da iradenin olduğunu söylüyoruz biz. Hı -hı. Yani bir keçi yeşili görür, açsa onu ister, ona yönelir. O da bir iradedir. Ama diğer hayvanlardaki irade... Sadece ve yalnızca ya histen kaynaklanır, yani e, havası hamsesiyle, o beş duyu organıyla e, algıladığı şeyden kaynaklanır veya hayalden kaynaklanır. İç dünyasında vardır o gönül ekranına, zihin ekranına yansıyınca onu ister. Dolayısıyla diğer canlılarda iradenin kökeni sadece ya hislerdir, hayallerdir. Evet. Ama insanı insan yapan insan da irade akıldan kaynaklanabilir. Ona Farabi ihtiyar diyor. Niye evet. ihtiyar diyor? Çünkü bir şeyin hayrını ve şerrini akıl ayırt ediyor. Hmm. İhtiyar hayır. Hmm. Oradan düşünecek olursak. Evet. İhtiyar dolayısıyla kime ait oluyor? Sadece ve yalnızca insana ait. Tabii. Diğer hayvanlarda ihtiyar yoktur. İrade vardır. Yani onlar da bir şeyleri isterler yaparlar ama bile isteğe yapmazlar. Evet. Doğal bir insiyakla, fıtri bir gereklilikle, sürüklenmeyle onu ister yaparlar. Hı -hı. Ama insan öyle değil. Ya yani Oruç tutmayı düşünün hocam şimdi. Tabii. Yani doğal istek yemektir. Doğal olmasına istek, rağmen reddediyor. rağmen insan hayır ben yemeyeceğim der. Biliyor, Hatta akşam İftarda bile Hı -hı. E, işte şöyle yiyeceğim, böyle yiyeceğim, komşuya götüreceğim ben bunu, onlar yesin, ben yemeyeyim diyebilir. Evet, yani hayırlı görme, hayrı ve şerri ayırt etme ve hayrı görme insana has bir durum. Hı -hı. Böyle olunca, şimdi biz namaz kılıyoruz ya, bu namazın hayrı gayesiyle ortaya çıkıyor. Evet. Yani çok uzak bir gayeden hareketle biz bugün namaz kılıyoruz. Çünkü o namazın hayrı, yani faydası diyelim şu an ortaya çıkmıyor ki. Tabii. Bunun hayrı ve faydası biz diyoruz ki cennete alaya gideceğiz, cemalullah'a vasıl olacağız diyoruz. Hmm. Şimdi bunun hayırlı olduğunu düşünüyoruz ve bunu gaye ediniyor. Böyle olunca insan da irade diğer hayvanlardan farklı olmuş oluyor. Hı -hı. İradeye mesuliyeti taalluk ettirmemek, bağlamamak demek, insanı insan yapan tarafına, insanın asıl sorumlu olacağı yerine sorumluluğu bağlamamak demek oluyor. Ben evet. kendimce bunu gördüm. Bunun gaylesini güttüm. Hı -hı. Sonra bir baktım ki, ya bizim kadim ulemamız zaten bu meseleyi biliyor. Evet. Ali Yülala biliyor. Unutan kim? Biz. Hı -hı. Niye unutan diyorum biliyor musun Cenel Hocam? Buyurun. Çünkü ben bu meseleyi sen bilirsin Hasan Tevfik kardeşim var burada. Hı -hı. Yani onun dışında birçok hoca arkadaşım. Ya hoca yapma öyle olmaz. Allah gücümüzün yetmediğini bize yüklemiş olur. Efendime söyleyeyim yani şimdi içimizden geçenlerinde mi vebali var? Herkesin derdi bu. Evet. Yani iç dünyamızda bari rahat. <gülüyor> Konuşuyorduk, ediyorduk filan. E, bu da mı şimdi haram? Yani yapma etme şeklinde bir mantık. Bu Cumhuriyet... tartıştılar de değil mi bu konuyu? Ya inanın yani e, hiç arzulamadığım, hiç duymayı istemediğim ama çok acayip şeylerle karşılaşmış oldum. Fakat bilen biliyor bu meseleyi e, öyle insanlardan geri dönüşler aldım ki. Yani hiç tanımıyorum niyet felsefesi kitabıyla alakalı beni arıyor ya. internet şey üzerinden Twitter'dır şudur budur Instagram tanışıyoruz hı hı. yani dua ediyor Allah razı olsun diyor ama hı. ya ilahiyattaki hocamız diyor ki hocam etme etme öyle şey mi olur diyor ya nereden çıkardın bunu diyor e, ama ben eminim bu kardeşlerim bu meseleyi doğru dürüst anlatamadım ama e, çok güzel. E, şey şey bu dediğim yönde anladıklarını ve evet. e, zihin dünyalarında, bir ukde olan zihin dünyalarında e, çözümsüz olan bir meseleye, çözümüne yardımcı olduğunu düşünüyorum. Evet. E, onlara tavsiyem e, şeyi okusunlar. Maturidi Hazretleri'nin biliyorsunuz Tevilatı'nın Arapçası da Değil elimizde de. Allah. Bekir Topluoğlu hocamıza ve arkadaşlarına ulaşıyor. E, Kitabın vücuda gelmesi, neşredilmesinde yardımı geçen bütün kardeşlerime yardımcı olsun. Allah rahmet eylesin. Bakın toparla önce. Türkçe'si de var biliyorsunuz kardeşlerim. Oradan bir okuyun. Elmalı Hamdi Yazır'dan okuyun. Sonra bir bakacaksınız ki bu ayet zaten öncesinde kitmani şahadeden bahsediyor. kitmanı şahadeden bahsediyor. Ve inkuntum aleyseferin valem. Tecdü kezben ferihanı makbula. Fiine mina bazıkum bazım. Fi yüdil, lütfü min amanetu. Fi Yani orada, hmm. velatk tümü şahada. Memen yektüm ha. Fiine hu azimun hmm. Şah şahitliği gizlemeyin. Şahitliği gizlerseniz kalbiniz günahkar akkar olur diyor. Hadi bak. Azimun kalbuu diyor. Ya şahitliği gizlemede ses var mı? Yok. yok. Yine içte oluyor. Şey. Yok gönülde olup biten bir şey. O evet. zaman içte olup biten bir şeyin küllü harufat derseniz hiçbir evet. mesuliyeti yoktur derseniz evet. o zaman Muhayetin, ne yükünü kaldırıyorsun? Evet. Çok evet. güzel hocam. Çok güzel izah edersiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani kardeşlerimin soruları olursa e, bu mesele uzun Konuşulacak evet, çok evet. şey var belki ama. Yani e, hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Lazım. Sanki daha yeni başladık konuşmaya ama bakıyorum 1 saat 15 dakika olmuş. Olmuş mu o kadar bir hocam olmuş, ya? Tam 1 saat 15 dakika olmuş. Yani maşallah sanki daha 15 dakikadır konuşuyormuşuz gibi. Ben e, böyle can kulağıyla dinlemeye hazırım. E, daha da, Allah da, razı olsun. E, ama, Gayet de güzel izah ettiniz başından sonuna. Mesele çok güzel aydınlandı. E, Birçok problemi de bence kafamızdakini çözdü. Meselenin hem klasik İslam e, düşüncesinde hem çağdaş felsefede yeri var. Yani bu yönelimsellik evet, evet. olarak niyet e, bağlamında da e, bize bunu söylemiş olduğunuz. Gayet açıklayıcı oldu. Şimdi hocam müsaadenizle arkadaşların sorusu varsa size yönelsinler. Ee, İnşallah. Bu oluruz. Memnun oluruz. Olur. Olur. Arkadaşlar buyurun söz sizde sorunuz varsa hocamıza sorabilirsiniz. Yoksa ben soracağım bak. Evet. Benim <gülüyor> bir aslında. Evet Aynur dinliyoruz. İyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ee, hocam şey dediniz niyet olmadan ahlaki fiil olamaz dediniz. Ee, ama bazen e, şey... Sonucu kötü oluyor ama niyetimiz iyi oluyor. Ya da niyetimiz iyi, sonucumuz sonucu kötü oluyor. Bunu yalnızca Allah bilir. Biz neye göre ahlaki bir değerlendirme yapacağız? Evet. Yani. Şimdi şöyle anlıyorum ben Aynur kardeşim. Ahlaki fiillerimizin, ahlaki anlamda fiillerimizin yargısını kişinin kendisi ve Allah. Her şeyi, gönülleri bilen Allah yapıyor. Çünkü zahirde bir şey söz konusu olmadığı için diğer hakimlerin, diğer hocaların, diğer müftülerin nüfuz etmesi mümkün değil. Dolayısıyla hakikati göremezler. Hakikati göremedikleri için de hükmünü veremezler. Onun için Peygamber Efendimiz der ki, yani müftüler fetva verse de siz gönlünüze danışın. Çünkü insan kendi gönlüne kendisi, kendi iç dünyasına kendisi muttalidir. Allah kadar olmasa tabii ki Amin ve saddakna ama insan kendi iç dünyasına kendisi muttali olur. Yani hangi niyetle komşusuna yemek götürdüğünü en iyi bilen kim? Niyeti bağlamında mı? İnsanın kendisi. Belki onu taciz etmek için götürüyor. Belki onu mağdur etmek için götürüyor. Ne bileyim. E, ama biz dışarıdan bakınca ne görüyoruz? Helal olsun. Ne güzel insan diyoruz. Komşusuna yardım ediyor diyoruz. Yani. Dolayısıyla ahlaki fiil asla ve kat'a bir fiil ahlaki olması için kesinlikle niyete istinad etmesi gerekir. Niyet ne demek? Bilinç artı istenç. Yani bile isteye yapılınca o fiil ahlaki fiil olur. Ha bile isteye dışta vücuda gelmese de yine ahlaki bir gerçekleştir. Ve onun sevabı vardır, onun hükmü bellidir. Şimdi bir insan düşünelim kardeşlerim. Dışta, Ahmet Hamdi Akseki'nin verdiği bir misal. Bir adamı öldürmek için özellikle planlıyor o ormana gitti diye. Ormana gidiyor. Ondan sonra ona gizli bir yerden özellikle atıyor, vuruyor onu. Adam ölüyor. Bir başka e, örnek düşünelim. Gerçekten hiç orada insan olacağını bile düşünmüyor. Ava gidiyor. Bir tane şeye atarken yanlışlıkla adamın birisi oradaymış ona değiyor ve o ölüyor. Şimdi ikisinde de ölüm olayı var. İkisinde de ölüm olayı var. Ama hukukçu nedir? Hukukçu olaya nasıl bakar? Yani bir şekilde burada bir ölüm olayı gerçekleşmiştir. Bunun dünyada bir cezası olacak der. Ha ulaşabildiği kadarıyla takfif olur. Yani hafifler kısas değil de ne bileyim efendim başka cezalara iner filan ama e, kesinlikle cezasız bırakmaz. Niye? Ortada bir kişinin sebep olduğu veyahut da kasıtlı olarak öldürdüğü ama neticede ortada bir ölüm olayı var. Fakat ahlakçı Allah indinde ise durum şöyle. Hiçbir şekilde adam öldürme kastı, iradesi, kararı söz konusu olmadığı için Allah indinde tertemizdir o kişi. Ha kusuru varsa o başka yani diyelim ki dikkatsizliği vardır şudur budur onlar başka ama Neticede insanın Allah Azze ve Celle kalplerine bakar, kalpte cereyan eden o niyet, o e, irade, o azmi görür ve ona bağlar hükmü. Yoksa suretlere, ne bileyim tezahür eden şeylere göre değil. Fakat insanlar nahnu hükmü bizde zavahir. Yani biz zahirle hükmederiz. Bilmiyorum. Hı -hı -hı. Buyur. Ee, şey hani iyi niyetle kötü bir şey sebebiyet verirsek bunun hükmünü Allah iyiye bağlar bir şekilde diyorsunuz. Ee, mesela şey Hazreti Ömer e, deniyor ki Hazreti Peygamberi öldürmek niyetiyle gittiğinde Müslüman oldu. Mesela evet. niyeti Allah'ın peygamberini öldürmek. Bu dünyadaki bir insanın hani eğer öyle bir şey yapmış olsaydı hani dünyadaki en betbah insan olurdu. Aynı Ama, kardeşim aynı... şöyle düşünelim bak. Orada birinci niyet ne? Peygamber Efendimizi öldürmeye gitme, değil mi? Evet. Evet. Ama dikkat edelim şimdi, orada yaşanan olaylardan ötürü niyeti değişiyor dikkat edersen. Yani evet. nefsini geri çekiyor, niyeti değişiyor, bırak öldürmeyi, ona bağlanıyor. Dolayısıyla yani o birinci e, niyetinden, kendi bile isteye, nefsini çekip dizginlediği için. Ayrıca sevap kazanıyor. O zaman orada önemli olan o süreci tek bir süreç gibi. olarak görmemek lazım. Mekkeden çıkmış Medine'ye ne için gidiyor? Peygamber Efendimizi öldürmeye. Birinci ama ondan sonra neler değişiyor gönül dünyasında ve bu değişimler eğer kişinin kendi iradesiyle, kendi kararıyla, kendi çabasıyla, kendi gayretiyle oluyorsa. İyi yönde ise mutlaka onların da sevabı var. Sırf acziyetten değil de nefsini alıkoymak zaten iç cihattır. Bak evet. tekrar söylüyorum. Mesela diyelim ki bir kötü fiili yapmıyor bir insan. Ama niye yapmıyor? Gücü yetmiyor. İmkan bulamamış. Fırsatı doğmamış. Evet. Ama bir kişi de bütün o duygular o kötü duygular kendisini saldırma kendisine saldırmaz kendisini boğmasına rağmen nefsini zorla alıkoyuyor. Keffün nefs diyor Peygamber Efendimiz. Nefsini uzaklaştırıyorsa bu en büyük cihattır ve bu çok büyük bir gayrettir ve bu çok büyük bir sevaptır. Ama içte olup bitiyor bu. Kesin nefs nerede oluyor? İçte oluyor. Evet. Şimdi bir hırsızlık yapmayı kafaya koymuştu. Sonra bir olay oldu veya herhangi bir şekilde yapmamayı yapmamak niyetini içinde kuruyor ve nefsiyle boğuşmaya başlıyor ve kendisini o hırsızlık olayından uzaklaştırıyor. Bak dikkat edersen hiç hırsızlık olayı gerçekleşmiyor ama iç dünyasındaki o mücadelenin sevabını elde ediyor. Tamam, teşekkür ederim. Bir de şey, peygamber efendimizin bir hadis şerifi var ya. Birbirini öldürmeye haris, iki mümin düşünün diyor. İkisi de nerededir diyor. Cehennemdedir. Diyorlar ki, katili anladık ya Resulallah. Femebalül maktul. Ya maktule niye cehennemlik oluyor? İnnehu kana harisan ala katli akhihi diyor. Tamam o katil fiilini gerçekleştiremedi. Ama imkan bulsaydı o gerçekleştirecekti çünkü çok hırslıydı. Fakat öbürü önce davrandı onu öldürdü. Şimdi şöyle diyebilir miyiz ya birisi öldürme fiili tahakkuk etti Öldürme fiilini işledi öldürme fiili büyük günahtır cehenneme gitti. Ama öbürü ne şekilde olursa olsun öldürme fiilini işlemedi. Dolayısıyla asla cehennem söz konusu olmaz diyemeyiz. Çünkü ahlaken, dinen niyetlere, iç dünyamızdaki o hareketlenmelere bağlanıyor hükümler. Evet. Ve Allah bunu biliyor. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah buyur. Kitapta Kant'ın iyi istencinden de söz etmişsiniz. Siz tabii Viyana'da doktora yapmış, Almanca bilen bir hocasınız aynı zamanda. Kant'ı da iyi bildiğinizi düşünüyorum. Kant'ın iyi istenciyle... İman ve ahlak ilişkisinden ortaya çıkan e, evet. niyet arasında nasıl bir fark var hocam? Edersiniz? Hocam çok e, <gülüyor> aşkla, şevkle anlatmayı istediğim şeylerden bir mesele Eyvallah. de bu mesele. Eyvallah. Hocam şimdi şöyle başlayayım ben. Evet. Yani bu fırsatı verdiğin için ayrıca teşekkür evet. ediyorum Caner evet. kardeşim Eyvallah hocam. Bir güzel ahlakçılık türedi bizde. Evet. Herkes güzel ahlaktan den veriyor. Efendime söyleyeyim güzel ahlak eşittir, dindir diyor. Diyanet dediğin dindarlık dediğin güzel ahlaktır diyor. Vay bir görsen yani güzel ahlak e, görücüye çıkmış, herkes şey yapıyor. Evet. Tamam güzel ahlak güzeldir kardeşim. Güzel ahlak güzeldir. Hı -hı. Ama güzel ahlakı daha güzel yapacak olan dindarlıktır. Ne demek istiyorum? Hı -hı. Allah rızası için güzel ahlak söz konusu olursa hem bu dünyada medih, övülürüz, hem ahirette necat, kurtuluruz. Ama kantın dediği gibi olursa, salt otonomi olacak. Ne demek? Yani Allah rızasını hedeflesen, cenneti alayı hedeflesen, peygamberinin dediği için yapıyor olsan, otonomi bozulur, muhtariyet bozulur. Peki ne olacak? Sırf bir vazifeye, dini bir vecibeye veyahut da ahlaki bir vecibeye ahlaki bir vecibe olduğu için yani salt, nefsinden salt, aklından kaynaklı onun güzel olduğunu düşünüp yaparsan ahlaki olur diyor. Yani ben ve bütün akıllı Müslümanlar Allah'ın razı olacağı şeyi Allah'ın rızası için yapar ve bunun güzel ahlak olduğunu da kabul eder. Ama bu salt güzel ahlak değildir. Tamamlanmış güzel ahlaktır. Caner Hocam, hmm. ne demek istiyorum? Buistu liütemmime mekarime ahlak diyor ya Peygamber Efendimiz. Evet. Ben güzel ahlakı tamamlamak için. Tamamlamak Güzel ahlak için gönderildim desene. Hayır, diyor ki güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Allah Allah, o zaman üzerinde durmamız gerekiyor. Güzel ahlak nasıl tamamlanabilir? Demek ki güzel ahlak evrensel bir şey, Hı. fıtri bir şey. Fıtri ve ira, insani iradeye bağlı vücut bulabilecek bir şey. Yani Japon'da da vücut bulabilir Caner Hocam. Evet. Almanda'da, İslam dünyasında da, bir ateistte de, de vücut bulabilir Hı. hocam. Tabii. Yani ateisttir ama ahlakına imrenebiliriz. Yani Bunu çok örneğini de görüyoruz yani. Genelde böyle evet. Verir hocam. evet. evet. Hı -hı. Şimdi bu güzel ahlaktır. Ama asıl para edecek olan, asıl geçer akça güzel ahlakın kendisi değil. Güzel ahlakın dindarlıkla meclis olması. Yani neyi kastediyorum? Allah rızası, Allah'a iman onun cemaline aşk onu hedefleyerek bir sadakat bir vefa bir iffet bir cömertlik bir metanet söz konusu ise o zaman ne oluyor hem bu dünyada kurtulur insan hem ahirette kurtulur çünkü o zaman o güzel ahlak mükemmel güzel ahlaktır kardeşlerim akıllarında kalsın diye diyorum. Yani Peygamber Efendimizin lütenmime ve ahlak diyor ya ben oradan kendimce çıkartıyorum. <gülüyor> ve herkes güzel ahlak lehine dindarlığı kurban etmeye çalışıyor. İbadetler filan var ya, dinin emrettikleri şeyler filan var ya, ya güzel ahlakı inşa etmek için. Güzel ahlaklıysan zaten bunlar ikinci planda gibi. <gülüyor> ya böyle bir anlatın doğduğu bu çok tehlikeli. Biz Allah rızası için e, vefalı olduğumuzda anlamlı sayarız. Biz Allah rızası için yalandan uzak durduğumuzda anlamlı sayarız kardeşim. Ama yalandan uzak durmak her zaman övülen bir şeydir. Sadakat her zaman övülen bir şeydir. O başka mesele. Yani bir Alman dükkanında kimseyi anlatmadıysa mahalleliler tarafından ne yapılır Cenar Hocam? Övülür. sevilir. Sevilir. Hatta ticareti hı. de gelişir. Hı hı. Niye? Ya küçük çocuğa 100 lira veriyor. 2,5 liralık ekmek alacak. Ya 97,5 lirasını getiriyor. Hiçbir tane gözü arkada kalmıyor. Problem yaşamıyor. Evet. Ama Alman şimdi bunu kantın Kant'tan anladığım Ahmet Hamdi Aksakir'in de dediği. Hı hı. Şimdi bunu Allah rızası için yaparsa Dıştan bir müdahale söz konusu olur. Ahlak, otonomisi, ahlakın muhtariyeti, ahlakın kendinceliği bozulur. Evet. Ya Allah'ı kendinden ayrı göremezsin ki. Sana senden yakın, sana e, şahhtamarından yakın, sen akıl dediğin veya kendim dediğinden sana daha yakın beynel meri. Ve kalbihi diye bir ayet kelime var ya hocam. Evet, evet. Beynel mer'i ve kalbihi. Şimdi sen Allah'ı da ahlaktaki muhtariyet bozulmasın diye dışta tutacak olursa, Hı -hı. E kusura kalma, yani orada dünyevi manada güzel bir ahlak söz konusu olsa da, ben Müslümanların öyle bir güzel ahlakı pazara çıkartmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu birçok yerde kendimce, ee, tartışıyorum, konuşuyorum hocalarımla. Yani niyet meselesi gibi e, güzel ahlak cılık meselesini de anlatmaya çalışıyorum. Allah, ee, Allah razı olsun. <gülüyor> yani bu. Allah sınıfı de razı olsun. Belki ben, yanlış ben... düşünüyorum. Yani biz insanız. Evet. Ee, hmm. Bir gün birisi çıkar karşımıza der ki, ya şu açıdan yanlış düşünüyorsun. Ee, ya kendimizi tamamlarız, düzeltiriz. Evet. Onu evet. ben hiç şey değilim, kapalı değilim ama. Ya bir yerde problem görüyorum. Ya güzel ahlakçılığın bizim olmadığını düşünüyorum. Yani bize e, ne diyor? Niyetiniz cazibette. niyetiniz halis. Öyle diyelim. Yani <gülüyor> niyetinden konuşursak. Yani iklas daha da önemli hatta. Yani niyeti belirleyen, niyetin devamını, tafilenin sonuna kadar getiren, evet. fiili eylemi ameli ayakta tutan şey iklas hocam. O yüzden Allah razı olsun. Ya. Yani ben benim kitaptaki şeyleri de bayağı hatırlatıyorum. Eyvallah, Güzel o ee, yani okumuşsun Allah senden razı olsun kardeşim. Allah, ben de razı olsun canım siz. Yazdınız. Yani insan böyle bir şey konuşmada e, şey yapamıyor ya yani dağıtıyorsun ne bileyim e, şey olmuyor ama kardeşlerim bu kitabı elde eder de e, okurlarsa. Ve bunu hı hı. özellikle ilkokul öğretmeni iseler, öğretmenseler, bu niyet meselesini eğitime uyarlayabilirlerse bence yapılabilecek büyük bir hizmet yapılmış olur diye evet. düşünüyorum. Evet. Çok sorun çözülmüş olur inşallah hocam. Kitap sayesinde. Sağ Arkadaşlara son kez bir çağrı yapayım sorusu olan var mı? Son bir soru alabiliriz. Yoksa programı kapatacağım. Evet, sanırım yok. Hocam, davetimize icabet ettiniz. Bizi kırmadınız ve bizi çok güzel aydınlattınız. Allah, Allah sizden razı olsun. razı olsun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Yazılı olarak da arkadaşlar çok müstefit olduklarını belirtiyorlar. Allah razı olsun hocamızdan diyorlar. Hepsi adına çok teşekkür ediyorum hocam. Canım Kendinize hocam. Allah'a emanet Ben de başta Zat-ı Ali'nize, e, bu platformdaki ilgili arkadaşlara ve beni dinleyen kardeşlerime e, çok çok teşekkür ediyorum. E, benim için en büyük şeref, e, önemsediğim bir konuyu konuşabilecek kardeşlerimin olması. E, bu bilen bilir yani bu çok önemli bir şey. E, yemekten, içmekten daha e, önemli bir şey. Beni dinlediniz. E, i̇nşallah sürçülisan etmemişimdir. ettiyse affola. E, başka programlarda da e, görüşmek, konuşmak e, arzularım. Adıyaman'a da gelmeyi e, isterim ama i̇nşallah. bir yurt dışı şeyi var. Evet. E, bilmiyorum duydun mu Caner Hocam? hocam, bırakacağım. Öyle mi? Yani, Hiç evet, yok hocam. E, e, e, yurt dışına tekrar Avusturya'ya gideceğiz. Avusturya ya gideceğiz, yani, Ama artık böyle bir imkan Hı -hı. oluştu, Allah hamdolsun olsun. Orada Hı -hı. da olsan, evet. e, Adıyaman'daymış gibi ders yapabiliyorsun. Hı -hı. Şükürler Hı -hı. olsun Allah'a. Allah razı olsun canım hocam benim. Allah, yani. Allah Sağ olasın, olsun razı ya. İnşallah başka bir programda yine konuk etmek istiyorum hocam size. Bu sefer sadece böyle e, e, hayatınız tabii sizin ilim yolculuğuyla geçmiş bir hayatınız var. E, Akdağ Madeni'nin bir köyünden başlayıp işte Mısır, e, Türkiye'nin çeşitli illeri, Viyana yani hem Batı hem Orta Doğu hem evet. Türkiye e, hem medrese hayatı hem üniversite hayatı hem Batı üniversitesi hayatı. O yüzden öğrencilerimiz için çok örnek ve çok übret dolu bir hayatınız olduğunu düşünüyorum. İnşallah hatıralarınızı konuşmak üzere yine böyle bir toplantı tertip ederiz ileride. İnşallah. Arkadaşlar hocam. hocamıza çok teşekkür ediyoruz hepiniz adına. Bu programımızı burada sona erdiriyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere. Olsun, sağ olun, hayırlı geceler diliyorum.